3 Aratogaz Berdesi'nin herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda BRC Comfort ile BRC Comfort Corolla kitinin arasındaki farklardan sizlere bahsedeceğim. Şu anda önümde görmüş olduğunuz kitle de BRC Comfort Toyota Corolla kiti arkadaşlar. Bu kitimizin özelliği enjektör tesisatının birebir sokete soket şeklinde gelmesi efendim. Evet bu kitle de, dediğimiz gibi elektrik tesisatında herhangi bir kesme, kesme biçme, ee, araya girme, makaron, lehim mesela hiçbir şey yapmadan her şey sokete soket şeklinde direkt fabrikasyon şekilde montaj yapmamıza sebebiyet veriyor. Bu da orijinal araçlarda elektrik tesisatının kesilmesinde çok büyük bir etken. BRC bu konuda ciddi anlamda büyük bir atılım yaptı ve Toyota Corolla ve e, Egea kitlerdi, Fiat Egea kitlerde araca özel sokete soket şeklinde LPG kiti üretti bizler için. Bu bizler için hem montajı biraz daha kolaylaştırdı hem de montajın çok daha estetik hem de orijinalliği bozmamasına sebebiyet verdi. E, kitten bahsetmek gerekirse Gemini marka İtalyan versiyondan bir enjektör tercih ediyor BRC bu kitle ve çok çok başarılı, çalışma hızları 2 ohm hızında gayet e, hızlı ve performanslı bir enjektör. Bu kitimizin yine elektrik ikisi dediğim gibi e, çok çok başarılı Ayar kısmı çok çok detaylı ve güzel herhangi bir sıkıntı boylan çıkartmıyor biz ayar kısmında ee, Akabinde bu kitle gelen yine termoplastik orijinal gaz ortamları geliyor yine e, doğru bir tercih oluyor yaptığımız montajlarda Güvenlik açısından da termoplastik boru ve bakır boru tercih ettiğimi buradan bir kez daha e, belirteyim Dediğim gibi kitin en belirgin özelliği ve en güzel özelliği ise e, enjektör soketlerimiz Gaz enjektör soketlerimiz ve benzin enjektör soketlerimiz gördüğünüz gibi hazır şekilde bize geliyor. Direkt arabanın kendi orijinal benzin enjektörlerini çıkartıp direkt bu tesisatın montajını yaparak sorunsuz bir şekilde montajı tamamlıyoruz arkadaşlar. Orijinal bir montaj isteyen Toyota Corolla ve Fiat Egeo sürücülerine her zaman ilk tercihimiz BRC'nin orijinal araç kitlerinden yana oluyor efendim. Bir başka videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.